Allahümme salli ve sellim ve barqa la Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hz. Adem Efendimiz cenneti daha önce bilmesi hasebiyle Hz. Hava anamızla beraber ona cenneti gezdiriyor. Cennetteki güzellikleri, ırmakları, Rabbim bütün ehli imana nasip edeceğini müjdeliyor. O güzellikleri gösteriyor. Bu güzelliklerin arasında daha önce hiç geçmediği bir alandan geçerken biraz karanlık ve biraz diğer ağaçlardan birine gözü takılıyor. Orada böyle bir ağacın varlığı garibine gidiyor. Zira cennet gibi her şeyin pırıl pırıl olduğu bir alanda daha böyle bir koyu renkli, bir kasvetli, çok büyük değil ama böyle biraz bodur, yarı kuru yeri var gibi görmüş olduğu ağaç dikkatini çekiyor. Hazreti Adem Efendimiz tam da bunu gördüğü anda Cenabı kendilerine nida ediyor. Bu nida Arap suresinin 19. ayet kelimesinde ümmeti Muhammed'e resul gibi ailesiyle tesevven vesilesiyle gönlümüze ve hayatımıza bir mihenk olabiliyor ki Allah azzeler şöyle buyuruyor, Es-seyyidullah Ve ey Adem ey Adem Eskun anta wa zawjukel cennete fakula min haythu shi'tum wa la taqrab hadhih şecere fe tekuna Ey Adem sen ve zevcen cennete yerleşin her ikiniz de dilediğinizden, dilediğiniz yerden yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın. İkiniz de zalimlerden olursunuz. Allah-u Zülcelal'in zulümat olarak beyannamesinin yanında birkaç incelik gözümüze çarpıyor. Tabii bu inceliklerin içerisinde en büyük hakikat onların ağaca yaklaşmama, üzerine durumlarının tam da ağacı gördükleri anda hasıl olmasın. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın rahmet ilahisini görüyoruz. O yarattığı hiçbir kulunun hayat boyunca bir hataya düşmemesi için Hz. Adem Efendimiz'e bizzat kendisi sonrasında Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla peygamberler, resuller, nebiler sonra o peygamber resul nebiyi takip eden evliya, ulema ile Sürekli uyarıyor ki olay olmadan evvel hak beyan edilsin. Allah korusun da o belaya düçar olmasın. Hz. Adem Efendimiz bu emri aldıkları zaman ağaca yaklaşmamayı hiç düşünmediler. Daha ziyade ayet-i kerimenin sonundaki ibareye baktılar. Zira o ibare ikisinin de zalimlerden olacağına dair bir ibareydi. Dolayısıyla burada Hazreti Adem Efendimiz için zulümat en temelde Allah'ın Zülcelal'i görememek, ondan uzak olmak, onun vermiş olduğu o güzelliği yaşayamamak üzerineydi. Dolayısıyla buradaki zulümat cennetten kovulma gibi bir hadise veya insanın e, düçar olabileceği bir e, zorlayıcı, sıkıntılı bir imtihan süreci değil. Çünkü cennette zaten bu yok böyle bir unsur. Ve bir diğer taraftan ceza deseniz cezanın mantığı ve matematiği yok henüz böyle bir fıkıh yok. Bir diğer taraftan fıkıh Allah Azze ve cenneti içinde ceza yok. Dolayısıyla Hazreti Ahmed Efendimiz Cenab-ı Hak'tan uzak kalmamak üzerine bu zulümat meselesini böyle anlamıştır. Dolayısıyla bu tarihte bu kelimeye bakarsak eğer Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde de ayrıca beyan edilmesi gerektiği gibi. Hayatımızda zulümat bizim için Hz. Adem Efendimiz'in duyduğu bu ilk tahkir kelimesi yani e, ilk insanı aşağılayan, insan nefsini aşağılayan ilk kelime zalimlik üzerine. Dolayısıyla zulümatı nasıl anladığımıza iyi bakmamız lazım. Zulümat Rabbimizi görememektir Hz. Adem Efendimiz için. Bizler için cennette onu görememektir. Bir diğer taraftan onu bize gösterecek olanlardan ayrı kalmak, onlardan uzak kalmaktır. Dolayısıyla zulümatı hep bu çerçevede ele almak gerekir ki Hz. Adem Efendimiz yeryüzüne gönderilmeden evvel Rabbim bütün yarattıklarını zulümatına, zulümatına karşı koru, zulümatından uzak tut diye sürekli söylerdi. Eskârının bir bölümüne bunu eklemeye başlamıştı. Çünkü onu görememek büyük bir zulümdür, büyük bir işkencedir, büyük bir acıdır. <gülüyor> Dolayısıyla bu zulümat oluna verilmiş ilk e, zarar ziyanın karşılığı olarak ibar ediyor. Bir diğer taraftan insan insanoğluna dünya hayatında olması da ilk söylenmiş olan emirlerin başında gelmiş oluyor. Öyleyse ağaç meselesi önemli ama o inşallah yarınki dersimizde. Biz ise bugün onların yaşadığı hayattan birkaç küçük örnek vermeye gayret edelim. Çünkü Hz. Adem Efendimiz'e, Hz. Avva önce imkan dairesinde yaşadılar. Yani kendi önlerine serilmiş olan cennetin güzelliklerine muhatap olarak her gün Rablerini görebiliyorlardı. Perşembe günleri ise Hz. Adem Efendimiz Nuru Muhammed'i görüyor ve Hz. Havva kendisine bu nedir diye sorduklarında onun Allahu hızlı üzerine sevgisi ve seçtiği üzere bir zat olduğunu beyan ediyordu. Hatta Hz. Havva anımız, o da bizim yanımıza gelecek mi dediğinde Hz. Adem Efendimiz onlar bizden sonra gelecekler dediğinde dünyanın varlığından bahsetmese de bir önceki derste dediğimiz cennette bir dünya imkanının mümkününü düşünüyordu. Allah-u Zülcelal'in vermiş olduğu imkan ile Rablerine hamd ettikçe, kendilerine her seferinde yeni bir köşk ve yeni bir alan veriyordu. Her birisi ayrı bir güzellikte, kimisi inciden, kimisi yakuttan, kimisi görülmemiş güzellikteki büyük incilerin oyulmuş halinden, kimisi numarani, kimisi o nurun içindeki feraset renklerine taşımakta, Pırıl pırıl aydınlık ve her birisinde sanki ayrı bir tarih ya da bugünün tabiriyle ayrı bir konsept yaşıyormuşçasına Hz. Adem Efendimiz'e, Hz. Havvamız bu süreci yaşamaya başladılar. Ve ortada tek bir dert var. Her yeni gün beklenen Allahu u Zülcelal görebilmek, ondan bir nida işitiyor olabilmek, onun muhatabiyetini devam ettirmek. Her zaman dilimi içerisinde bu hayat devam ederken kendilerine yaklaşan melakeler de onlara selam veriyordu. Ve onlar her bir selamında Hz. Adem Efendimiz'den de bir zikir öğreniyorlardı. Hz. Adem Efendimiz'in onlara öğrettiği zikirler esma Hüsna'dan Ya Tevva ve Ya Kayyum İsmi Şehifi ile anılmalıdır. Yıllar sonra Arafat Meydanı'nda Allah Zülcelal'e tevbe eden Hazreti Adem Efendimiz bu kelimeleri kullanacaktı. Ama ya kayyum kelimesini özellikle kendisinden sonraki evlatlarına, tövbesinde ya kayyumu kullanmıyor ama kendisinden sonra gelecek evlatlarına ayağını sabit olsun, sahip sabit olsun manasında tabiri caizse teşvikli hata almaz ve olmasın. Onlara ya kayyum isbi şerifiyle Cenab-ı Hakk'ın o tecellisinin onlara hasıl olmasını sürekli beyan eder ve tekrarlardı. Yani hani bugünün eskilerin tabiriyle Allah-u Zülcelal ayağını kaydırmasın insanın senin derler ya, o hayır duası gibi düşünebilirsiniz. Hz. Adem Efendimiz bu durumları düşünürken, Cennette henüz çok uzun bir vakit geçmemişti. Yani Hz. Adem Efendimizin cennette geçirdiği vakit için binler on binlerce yıldan bahsedemeyiz. Dünya hayatı için kısık kıyas edilse evet belki uzun gibi gelilebilir. Ama cennette Hz. Adem Efendimizin kalış süreci cennet matematiği içerisinde 500 cennet yılıdır. Tabi bugünkü zaman diliminden baksak bizim için dünya hayatı için bir yarım gün şeklinde ifade edilebilir Yani Hazreti Adem Efendimiz Cennet'te İmam Taveri Hazretleri'nde söylediği gibi 500 yıl kalmıştır. Ama dünya hayatından bakılırsa bu tam da bir yarım gün olarak ibadelendirilir. Ee, bu ibadelerin ne anlama geldiğini inşallah Siyer de ilerleyen süreçte daha noktası geldiğini ifadelendirmeye çalışacağız. Efendim yarın görüşmek üzere. Şimdi kalın sağlıcakla.